Stres, kaygı, mutsuzluk, çaresizlik. Cilt problemlerinin sana hissettirdiği o duyguları çok iyi biliyoruz. Nütrigina olarak biz tüm bu duyguların karşıtıyız. Olmadık zamanda çıkan sivilceler, gizlemeye çalıştığın siyah noktalar ya da geçmek bilmeyen sivilce izleri için kötü hissetmene hiç gerek yok. Çünkü klinik olarak kanıtlanmış formülleriyle Nütrigina senin yanında cilt problemlerinin karşısında. Nütrigina, dermatologlarla birlikte geliştirildi.